Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün kripto paralarla ilgili bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz son dönemde ülkemizde de kripto paraları olan ilgi hayli artmış durumda. Bu ilginin artmasındaki temel etkenlerden birisi de aslında Elon Musk diyebiliriz. Biliyorsunuz Elon Musk Dogecoin'i pamplamasıyla ön plana çıkmıştı. Burada pamplamaktan kastınız biliyorsunuz fiyatını bir anda uçurması. Ne olmuştu? Hatırlayacağınız üzere Elon Musk Dogecoin'i böyle bir sahiplenme yoluna gitmişti. Daha sonra insanlar Elon Musk'ı gaza getirdi. Bu kendisine böyle Dogefadır falan demeye başladı. Hatta bunun da öncesinde Elon Musk ile ilgili çeşitli tweetler atmıştı. Tesla'nın uçuk miktarlarda 1,5 milyar dolar civarlarında bir Bitcoin yatırımı yaptığını söylemişti ki bu yatırımdan sonra zaten Bitcoin önemli ölçüde değer kazanmıştı. Hatta Tesla'nın bu yatırımının ardından Dünya çapındaki küresel şirketlerden bazıları da yine ne yapmıştı arkadaşlar? Bitcoin'e yatırım yaptıklarını açıklamıştı. Fakat dün gece hiç beklenmeyen iki olay birden yaşandı. İlki Ethereum'un kurucusu Buterin'in biraz iş işgüzarlığı diyebiliriz. Vitalik Buterin'e Shiba Inu'nun yarısını atmışlar. Bu ilk kurulduğunda Inu demiş ki kurucular ya biz bunu Buterin'e atalım. Malum kendisi Ethereum'un sahibi bizde Ethereum tavanlı bir tokeniz. Bunun yarısını atalım. Buterin bunu elinde tutsun. Hani elinde Shiba tutuyor deriz en azından. Bizim de namımız yürür. Demişler hatta bu e, belki görmüşsünüzdür. Buterin böyle Shiba Inu tişörtüyle falan poz vermişti o dönemde. Hatta bu da tokenin biraz değer kazanmasına neden olmuştu. Fakat dün ne oldu arkadaşlar? Buterin bir anda elindeki Shiba ve Akita tokenlerini bozmaya başladı. Bozmak derken öyle böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Adam hepsini birden sattı ki burada... Hayli uçuk meblalardan bahsediyoruz. Yani 1 milyar doları da aşan böyle hayli uçuk meblağlarda bir satış gerçekleştirdi. Ve bu satışlar sonrasında Shiba Inu yaklaşık olarak %40 oranında Akita ise %50 oranında değer kaybetti. Vitalik'in bunu neden yaptığına dair bir duyum yok henüz. Yani çıkıp da kendisi şundan dolayı bundan dolayı yaptım demedi. Ama... E şunu düşünebilirsiniz ya adam o kadar parayı bozdu milyarder falan değil arkadaşlar. Bunu çeşitli kurumlara bağışlamış kendisi. Örneğin 1 milyar doları Hindistan'a Covid-19'a mücadele vakfına göndermiş bu kadar in uyu. E bu da gerçekten önemli bir yardım diyebiliriz en azından. Yani kendi yememiş Covid'le mücadele platformuna bağışlamış ki biliyorsunuz Hindistan'da şu anda Covid vakaları aşırı derecede fazla. Ölümler aşırı derecede fazla. Dolayısıyla buraya 1 milyar dolar ne demek? 1 milyar dolarlık yardımın yapılması gerçekten muazzam bir rakam. Ki arkadaşlar yani pek çok ülke dahi milyon dolarlar seviyesinde yardım yapıyordu Hindistan'a. Yani burada Vitalik'in 1 milyar dolarlık bir yardımda bulunması gerçekten çok muazzam bir amaç, muazzam bir hizmet diyebiliriz. Tabi kimilerine göre bu bir işgüzarlık kimilerine göre gayet iyi yaptı. Yani burada da kripto para piyasası aslında biraz ikiye bölünmüş durumda. Tam olarak ne olduğunu ne bittiğini bilmiyoruz bizde. Fakat şu bir gerçek bu satışlar sonrasında Akita ve Shiba yatırımcıları büyük darbe almış durumdalar. Tabi Hindistan açısından baktığımızda gayet güzel bir durum 1 milyar dolar yani nereden yardım gelecekti gelmezdi muhtemelen. Bu büyük bir sürpriz olmuştur onlar için de ama dediğimiz gibi yatırımcılar için de kötü bir sürpriz oldu diyebiliriz. Dün gerçekleşen ikinci olay ise arkadaşlar Elon Musk olayıydı. Elon Musk bir anda böyle saat gece yarısına yaklaşırken Türkiye saatiyle bir tweet attı ve dedi ki artık biz Bitcoin ile araç satımını durdurduk. Biliyorsunuz bunlar kısa süre önce Bitcoin ile Tesla alınabileceğini söylemişlerdi. Fakat bunu durdurduklarını açıkladılar. Hatta Elon Musk bunun sebebini de direkt olarak açıkladı. Biliyorsunuz bu Bitcoin madenciliğinden ötürü enerji sıkıntısı çeken bölgeler yerler var. Buna dikkat çekti. Dedi ki bu enerji tüketimi işte kömür, karbon tüketimini tetikliyor. Biz hep çevreci takıldık. O yüzden elektrikli araçlar dedik. Fakat bu bizim hani gayemizde, amacımızda zıt ters düşen bir durum. Dolayısıyla Bitcoin'den daha az %1 oranında enerji tüketen kripto paralar var. Onlara bakıyoruz şu anda dedi. Ama elimizdeki kripto paraları da yani şu anda halihazırda hazırda Tesla'da bulunan kripto paraları da Bitcoin'leri de tutmaya devam edeceğiz. Bunları satmayacağız. İleride bu Bitcoin'in enerji sorunu çözülürse o zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz dedi. Yani burada da Bitcoin tarafına büyük bir darbe indirilmiş oldu. Hatta Musk bu açıklamayı yaptığında Bitcoin yaklaşık olarak 52 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Hatta biz bu videoyu çekerken şu anda da bugün günlerden perşembe yani bayramın birinci günü bu videoyu aynı gün yayın almayı planlıyoruz. Ee, Tabi sabah saatlerinde çektik. akşama doğru anca girer yayına. Dolayısıyla o zamana kadar kripto paralarda bir değişim olabilir arkadaşlar. Mesela şu anda 49.000 dolar seviyelerinde bitcoin. E, Ethereum'a baktığımda o da 3720 dolara kadar gerilemiş durumda. Tabi pazarın genelinde bir düşüş var biliyorsunuz zaten hani. Bitcoin'de bir değer kaybı olduğu zaman diğer paralara da bu yansıyor. Fakat Dogeki oyunda muazzam bir düşüş görüyorum. 0.38 dolara kadar gerilemiş. Biraz aşağılara inip e, Shiba'ya baktığımda ki Shiba bayağı bir aşağılara inmiş. 20'lerde falandı. Şimdi 28'e kadar gerilemiş. Onda da şu anda %44'lük bir düşüş söz konusu ve e, 0.00 159 dolara kadar da gerilemiş durumda ki Geçtiğimiz günlerde 320 dolarlara falan çıkmıştı. Yani 0 320 dolarlara kadar çıkmıştı. Dolayısıyla kripto para piyasası açısından son derece kanlı bir gün oldu açıkçası. Bayramın birinci günü. Eğer kripto para yatırımlarınız varsa sizin için biraz böyle kötü başlamış olabilir bayram. Bu yüzden bunu da artık mazur görmenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar. Sabırlı olmak gerekiyor. Bu piyasada biraz sabrederseniz. Mutlaka bu hani değer kaybedecektir, değer kazanacaktır. Ama sabırsızlık çok iyi bir şey değil. Eğer paraya acil ihtiyacınız yoksa oradaki paraya bırakın biraz daha dursun. En azından zararınızı çıkarttıktan sonra paranızı geri almanızı tavsiye ederim. Bu arada videomuzun sonuna gelmişken dipnot olarak belirtelim. Bu videodaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Önümüzdeki günlerde farklı kripto para videolarında görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeyi de unutmayın.